Evet, Hacı Mehmet abi. Buyurun efendim. Yaren TV. Teşekkür Yağmur, ederim Duasını geldiğiniz için. Buldun, Çok şahane. Allah her zaman bunu böyle yapmaktan bizleri ayırmasın. Amin. Cenab-ı Allah birliğimize, toplumumuza, diriliğimize, derneğimize bütün ilelebet ömür boyu mesut bahtiyar etsin. Amin. Sana da teşekkürler ederim Muhammed Lafçı Allah razı olsun. Bize teşekkür ediyoruz. Sağ ol. Gelmeyeceğim. Şimdi anca evdeyim. Çekalım